Selamun Aleyküm, hayırlı günleriniz olsun sevgili arkadaşlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in sırlarıyla ilgili, ihtiva ettiği mevzularla ilgili pek çok defalar konuşuluyor, konuşuyoruz, konuşulacak. Aynı zamanda hadis külliyatıyla ilgili de konuşuluyor, faydalanıyor, faydalanıyor. Faydalanılacak. Peygamber Efendimiz ve Vesselam'ın bize bırakmış olduğu bilgileri, özellikle ay zamanla ilgili, günümüzde yaşadıklarımızla ilgili bilgileri hadislerden paylaşıyoruz. Bu konularla ilgili Kur'an-ı Kerim'in sırları üzerinden hareket ederek çalışmalar yapıyoruz. Bunları aktarmaya çalışıyoruz sevgili arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'in matematiksel sisteminin bize verdiği, Pek çok e, bilgi bütünlüğü var. Tabi bunun sırrı Havastan ve Havastaki ulaşım yollarından geçmekle birlikte yine e, İslam alimlerinin bizleri yönlendirmiş olduğu, bırakmış olduğu yol haritasındaki işaretleri, takiple birlikte ulaşım e, yolları var. Bir taraftan Kur'an-ı Kerim ilgili analizler yaparken bir taraftan da hadis külliyatında belirtilen bilgilerle ilgili aktarımlar yapmaya çalışıyoruz. Son dönemde bu konularla ilgili televizyonlardan da pek çok aktarımlarda bulunduk. Şimdi, ülkemizde Tırmızı, Müslim ve Buhari'nin hadis külliyatından e, yürüyerek hadis külliyatındaki bilgileri takiple ilerliyoruz. Ülkemizde pek konuşulmayan ama içerisinde pek çok e, hadisin yer aldığı mesela Kurtubi'nin et Tezkire kitabı tam adıyla Et tezkire fi ahvalil mevta ve umuril ahire kitabı var ki Kurtubi e, Endülüs alimlerinden büyük bir zat ve hadisleri toplama konusunda e, gayet başarılı ve muhafaza konusunda da başarılı olmuş bir grup. Dolayısıyla Kurtubi'nin et kitabından faydalanarak günümüzle ilgili pek çok e, olayın aslında ve vesselam tarafından ne kadar net anlatıldığını gördük. Bunları televizyonlarla da paylaştık. Bu videomuzun sonunda da yani yine harap ile ilgili, savaşla ilgili ülkelerin birbirlerini nasıl harap edeceği ya da hangi ülkenin ne şekilde harap olacağı ile ilgili bilgileri de aktaracağız. Yalnız bu videoyu hazırlama e, sebebimiz ve Maksadımız önümüzde yaşayacağımız, göreceğimiz harapla ilgili hadiselerden ziyade biz şu anda insanlık olarak neredeyiz ve neden bu meseleleri ve bu problemleri yoğun olarak yaşıyoruz? Peygamber Efendimiz de bu ilgili bilgi aktarımını bize yaptı ki bunları ee, olumsuzlukları yaşarken de aynı zamanda siz bunları bilerek nasıl yaşayacaksınız ve e, bu videomuzda ifade etmek istiyoruz ki biz neden bu hale geldik sevgili kardeşler. Bunu anlamamız çözüme gitmemiz e, manasında önemli bir kilometre taşı olduğu için bu konuyu biraz daha açacağız Allah'ın izniyle. Şimdi aleyhissalatü vesselamın 570 miladi yılıyla 632 arasındaki ömründe bizlere göstermeye çalıştığı ve net olarak salıklarda, önerilerde bulunduğu ve, ve ileride özellikle ahir zamanla ilgili anlattığı gerçekliklerle ilgili bilgilerimiz mevcut ve Peygamber Efendimiz'den gelen bilgileri de geçmişten bu yana yaşadığımızı Düşünüyoruz. Aleyhisselatü Vesselam'ın Sünneti üzerine yaşadığımızı düşünüyoruz. Kimse ben e, sünnet-i seniye dışında yaşıyorum diyeceğini zannetmiyorum. Hepimizin e, inanç sisteminde bir Sünneti takip ediyoruz, uyguluyoruz var. Ancak öncelikle Sünneti seniye'nin yaşanması e, konusunda Peygamber Efendimizin anlattıklarından çok uzaklaşmaya başladık. Aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'in, Kur'an-ı Azimşan'ın da anlattığı pek çok hadiseden uzaklaşmaya başladık. Ve sırat-ı mustakim yaşamayı unuttuk sevgili kardeşler. Özellikle son 150-200 yıldır ve yoğun olarak son dönem 1980'lerden sonra ve daha da yoğun olarak 2020'den sonraki dönem ve önümüzdeki dönem de giderek yoğun olarak devam edecek gibi görünüyor. Çünkü insanın Peygamber Efendimizin anlattığı kitabımızın, kutsal kitabımızın Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Azimşan'ın yazdığı üzere nefsinden sıyrılıp, nefsini kontrol altına alıp nefsiyle birlikte önce bu büyük cihatı, büyük savaşı tamamlayıp nefsiyle birlikte yürümesi gerektiğini unutarak tamamen nefsine uymuş. Dolayısıyla tamamen şeytani inanç sisteminin getirdikleri ve şeytani düzenin uyguladığı yani İlluminati'nin uyguladığı karanlık düzenin içerisine girmiş bulunmaktı. Batı alemi bu durumdayken Orta Doğu toplumları ve İslam toplumları olarak da maalesef bu durumlara düştük. Öncelikle Peygamber Efendimizin Söylediklerini Aleyhisselatü Vesselam'ın söylediklerini anlamadık. Sonra Peygamber Efendimizin söylediklerinin kendi e, menfaatlerimize göre yorumladık ve sonra Peygamber Efendimizin anlattıklarını da onun anlattığı çizginin dışına taşımaya başladık son dönemde insanlık olarak vaha bileştik arkadaşlar. Vaha Yahudi şeriatını. Keskin Yahudi şeriatının İslam içerisine ekmiş olduğu maalesef çok karanlık bir sistem ve düzen ve bunu İslam olarak bize çok net bir şekilde enjekte ettiler ve biz hiç farkında olmadan bu enjeksiyonu aldık ve onların bize yönlendirdiği şekilde yürüyoruz şu anda. Dolayısıyla yanlış istikamette ilerliyoruz. Bizim Rabbani programımız sağ yukarı iken biz bu şeytani programın içerisine girerek sola aşağı şekilde seyretmeye başladık. Ve beyaz noktalar giderek küçülmeye ve azalmaya başladılar. Özellikle içinde yaşadığımız dönemde. Pek çok yanlışlıklar içerisinde olduğumuz için dünyanın dengesini de bozduk çünkü insanın enerjisi Allahu Teala'nın bize üflemiş olduğu Allahu Teala'dan gelen e, ruhsal enerjimizin kuvvetini yanlış istikamette kullandığımız zaman e, bütün sistemin akışına karşı durarak e, maalesef dünyanın enerji dengesinin dahi kendi dengesini tekrar bulabilmesi için büyük tepkilerle birlikte değişimine yol açıyoruz. Bu işin maddi boyutu manevi boyutunda da istikametimiz yanlış olduğu için büyük bir seleksiyon, büyük bir ayrım programın içine sokuyoruz kendimizi. Çünkü allah Teala'ya doğru Rabbani yükseliş içerisinde olmamız gereken bir yerde durmak yerine biz tam tersi bir istikamete ilerlediğimiz için bu sefer dengeler nizamını harekete geçirerek Allah-u Teala'nın maalesef ve maalesef aslında hiç istemediği bir şekilde Allah gafur ve rahimdir. Her zaman affetmeyi ve bizi katına yükseltmeyi isterken birbirimize eziyet verir hale, birbirimizi yok eder hale yaşadığımız bize nimet olarak verilmiş gezegenimizi mahvetmek üzere pek çok e, hatalardan uyanamayarak hatalarımızı telafi edemeyerek maalesef yok oluşa doğru ilerliyoruz. Hadis külliyatında bu konularla ilgili ahir zamanda herkes elinde bir kor, ateş tutacak dediği sistemi yaşıyoruz arkadaşlar. Şu an Hepimiz elimizde bir kor ateş tutuyoruz. Kor ateş. Bak kor ateş bu. Teknoloji inanılmaz bir şekilde bizi içine alıyor. Metaverse diyorlar. Zaten yaşamış olduğumuz zahir dünya içerisinde zaten yaşamış olduğumuz sanal alem içerisinde bir sanal aleme daha geçiş yapmak üzere Şeytanın nizamı resmen bizi el semirden tutmuş bu tarafa doğru çeker durumda. Bu nizamı bu akışın içerisinde aşağı doğru inerken ruhsal bütünlüğümüzü koruyarak Rabbimize doğru yükselmemiz çok zor, çok çok zor ve e, bu enerjiyi tekrar dönüp bulabilme ihtimalimiz çok düşük arkadaşlar. Bu sebeple aleyhissalatü vesselam ahir zamanla ilgili bize çok net, çok açık aslında neyin ne zaman olacağı ile ilgili dahi çok net bilgi vermekte ve silkelenip kendimize gelmemiz konusunda da pek çok manevi öğütlerde de bulunmakta ki bunların en önemlisi salih amel. Temiz amel içerisinde Allah rızası için yaptığımız ibadetler, Allah rızası için yaşamamız Sevgi, saygı dolu bir millet olmamız, zikrimizle, fikrimizle sürekli Rabbimizi düşünerek dua ve istikametle birlikte Rabbimize yönelmemiz. Ve Rabbimizin bize çizmiş olduğu sabır edenlerle, şükür edenlerle birlikte olacağına dair taahhütü alarak ona doğru yükseliyor olmamız gerekiyor. içinde bulunduğumuz zamanda sevgili arkadaşlar. Ve dahi bu sistem içerisinde olmaz. Sadakadan, zekattan, yardımlaşmadan uzak, tamamen nefsi emarelerimizle birlikte hareket eder bir durumda da bu işi sürdürürsek harap önümüzde harap olunan zaman içerisinde harap olmayan kullarından eylesin Rabbimiz diye dualayalım ama harabın da çok e, büyük bir şekilde geldiğinizde geldiğinde bilelim hadislerde bu dönemle ilgili 6 da Beşin gideceğini buyuruyor Aleyhisselatu vesselam. Çok büyük bir eleme programı içerisindeyiz. Bu programın içerisinde sabredenlerle ve şükredenlerle birlikte ancak salih amel ile bunun içerisinden, bu ateşin içerisinden çıkmamız ve geçmemiz mümkün. Onun dışındaki yollar maalesef bizi çok büyük açmaza götürür durumda sevgili arkadaşlar. Tekrar uyarmak istiyorum bütün videolarımızda. Uyanalım, kendimize gelelim, silkelenelim. Rabbimizden daim hayır geleceğini bilelim. Rabbimizden gelen hayırla birlikte yürüyelim istiyoruz. İbrahim Aleyhisselam ateşin içindeydi ve ateşin içinde dahi Rabbimiz onu orada korudu, muhafaza etti. Ve sonra Nemrut'a galip olarak çıktı İbrahim Aleyhisselam. O şartlar içerisinde Bu kadar şartın içerisinde Rabbimize güvenerek, inanarak yürüyüp, Rabbimizin ipine tutunarak onun istikametinde ilerleyeceğiz Allah'ın izniyle. Bu hatırlatmaları bir kez daha yaptıktan sonra ülkelerin harabiyle ilgili hadis külliyatında Kurtubi'nin Etteskire kitabında vermiş olduğu ve günümüzde özellikle Çin'le ilgili ve diğer ülkelerin Sonrasıyla ilgili hadisi de buradan tekrar paylaşmak istiyorum ki önümüzdeki durumun tam olarak farkında olalım sevgili kardeşler. İnanın bunları aslında konuşmak, paylaşmak hiç hoşumuza gitmiyor. Ama Peygamber Efendimiz de Aleyhisselatu vesselam o dönem bunları bize önde olacak olanlarla tedbir Olsun ve tedbir alalım maksadıyla açıkladığı için biz de hadisler üzerinden tekrar ilerliyoruz. Kurtubi'nin Huzeyfe bin el-Yaman'dan, Peygamber Efendimiz'den Huzeyfe bin el-Yaman'a nakil hadisi şöyle arkadaşlar. Diyor ki, harap arzın uçlarından yani deniz kenarından yani kıtaların kenarlarından başlar diyor. Öncelikle bunların altını çizelim. Şu an Çin-Tayvan arasındaki sürtüşme ve daha önce Rusya-Ukrayna arasındaki sürtüşme yine deniz kenarıydı. Ancak tam arzın uçlarından yani kıtaların uçlarından bahsi Çin-Tayvan sürtüşmesine çok oturuyor. Harap arzın uçlarından başlar. Mısır haraptan güvenlidir diyor. Ne zamana kadar? Basra harap olana kadar. Basra'nın harabı suya gömülmesidir diyor. Aynen yorumsuz okuyorum. Yorumlar size ait. Mısır'ın harabı dilin kurumasıdır. Mekke ve Medine'nin harabı açlıktan. Yemen'in harabı çekirgeden. El-Ebile'nin yani bas yakında bir bölgedir El-Ebile. El-Ebile'nin harabı kuşatmadan, kuşatmadan dolayı yok olacaklar diyor. Faris'in harabı. Faris bölgesi Farsların aynı zamanda Afganistan'da da o bölgede de var geniş bir bölge. Faris'in harabı eşkiyadan, Türkün harabı değil Buradaki Türk bütün Türk, Türkistan bölgesi olarak yani bizim e, Türkiye'den başlayıp Çin sınırına kadar olan Türk alemi, Türkistan ülkesi e, olarak değerlendirebiliriz. Türkün harabı değil amlan, diyorum. Yani Türkistan ülkelerinin harabının İran'ı. Deylem'in harabı. İran'ın harabının Ermen'den, Ermeni'den. Ermen'in harabı Hazer'den, yani Azeri'den. Ki Doğu, Doğu Avrupa, Avrupa'nın doğusu, Rusya'nın güneyi olarak bahsedilen bölüm. Türk'ün harabı Savaik'ten diyor. Gökten inen ateşi cisim demek Savaik. Yani yıldırım gibi ya da oraya düşen, patlayan herhangi bir unsur gibi. Türk'ün harabı Savaik'ten. Pakistan'ın harabı Hindistan'dan. Hindistan'ın harabı Çin'den, bakın burası ne kadar önemli. Hindistan harabı Çin'den. Çin, oyun içine sokulmaya çalışılan Çin, Hindi harap edecek diyor. Çin'in harabı Rumel'den. Rumel, kum üzerine çizgi ve fal bakan eski Filistin ve Kuzey Amerika bölgelerinin e, Aleyhisselatü Vesselam zamanındaki adı ki, buranın bugünkü karşılığı İsrail ve Amerika oluyor. Bu Filistin Kudüs bölgesinde yaşayanlar ki şu an İsrail burada ve Kuzey Amerika'da Amerika Birleşik Devletleri var. İsrail ve Amerika'nın çini harabından bahsediyor. Devam ediyor. Habeşin harabı zezzeleden. Habeş Etiyopya, Sudan, Somali bölgesidir. Habeşin harabı zezzeleden. Bağdat'ın harabı Süfyaniden ''Irak'ın harabı birbirlerini öldürmelerinden ve Endülüs'ün, yani o İspanya-Portekiz bölgesinin de Endülüs'ün harabı da sert bir rüzgardandır.'' diyor. Aleyhisselatü Vesselam'dan nakil Kurtubi'nin El, Tes El Teskire kitabından arkadaşlar net olarak veriyor. Şimdi çok net olarak kıtaların ucundan başlayan ve Çin'le başlayan devreye giriyoruz ki, bu önümüzdeki 2023-2024 devreleri yani Deccal'in zuhuruna 2025'e ve ondan sonra Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruna kadar olan dönem içerisindeki başlangıç gibi görünüyor Çin'den başlayan hareket. Bundan sonra peş peşe olacak olanları Aleyhisselatü Vesselam ve Efendimiz tespih tanelerinin yere dökülmesi gibi harap ve felaketler ardarda arda gelir buyuruyorlar. Bu sebeple önümüzde olanların artık farkındayız. Gelecek olanların farkındayız ve Rabbimizin bize yaptığı uyarıların farkında olarak sevgili kardeşler. Kendimize gelelim. Salih ameller içerisinde Allah-u Teala'nın salih ve sıddık kulları olarak bu yolda azimle sırat-ı müstakim üzerinde yürüyen, kullardan olalım. Rabbimiz hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Selamun Aleyküm.